Tabut tevhik tevhik, inancının akli temelleri. Ebu Masur el-Masur e Hızlıca bir bakalım içindekilere. Hocanın felsefeli olması, felsefe ile ilgili kavramları daha oturttuğunu düşünüyoruz. Genel karanlık öyle. Bekir Topuroğlu Hoca, Allah rahmet eylesin. Onun çevirisini şimdiye kadar kullandık. Hocanın felsefeli yönü biraz sayıttı. Evet, çok felsefe ilgilenmiyordu Hoca. O çevresinin daha o açıdan ile ilgili kısımlarının daha isabetli olduğunu varsayıyoruz. Öyle bir hipotezimiz var. Okudukça anlayınız, öyle mi değil mi? Mukaddime, geçersiz bilgi araçları, geçerli bilgi araçları, duyu, haber, mütevâfir, vahidin haberi, düşünme, ilahiyet meseleleri, alemin haris olması, kıdem ve karitörleri. bak beni tekrardan aldın. Eremelik meselesi, kaza, kader meselesi, Büyük günah, günah işleyen grubu, iman, İslam Eksik olan, ana konu hangisi? Değerli şey arkadaşlar, eksik olan konu hangisi? Baştan bir daha başlayalım. Ee, bilgi kısmı, haber, mütevati, düşünme, ilahiyet meseleleri, ailemin varlığı, varlıkla ilgili kısımlar, Allah'ı bilmekle ilgili kısımlar, peygamberlik konuları, kaza, kader, büyük günah, iman meselesi, eksik olan temel konu hangisi hilafet yok bir de varlık e, hocam ilahiyat meselelerin içerisinde yedirilmiş durumda ana başlık olarak yok ayrı olarak ahiretle ilgili kısımlar ahiret de yok evet yok hilafetle ilgili kısımlarda ana mesele olarak yok e, matürde bilinçli olarak mı bunlara eklemedi diye e, farklı görüşler var e, tevilatta bakarak o kısımlar toparlanarak buradaki kısımlar, tevhidattaki kısımlar bir araya getirilerek, değerli toplu İmam Hatöyü'nün e, keram anlayışı diye bir çalışma yapılabilir. E, şöyle yapalım isterseniz, bu okumayı bitirelim. Yani bu uzun süre, bayağı bir okuyacağız bunu. Bittikten sonra bura bitmiş olur. Tevhidattaki ilgili kısımları paylaşabiliriz, konu konu. Sonra birleştiririz. İmam Hatöyü'nün keram anlayışı diye e, şeyde ekleyerek, ahiret kısmına ekleyerek. Sonra e, İmam Et konularını ekleyerek beraber bir çalışma da yapabiliriz. Mühtercü'nün ön sözü. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla övgü gökleri ve yeri yaratan ve ikisinde kendisinin birliğine delalet eden açık ve gizli ayetler kılan Allah'a'dır. Salat ve selam Allah'ın hükmeli gereği insanlığı helakten necata ulaştırmak için gönderdiği bütün peygamberler üzerine hasreten Efendimiz Muhammed Mustafa üzerine temiz ailesi, değerli arkadaşlar ve kıyamet kadar gelen izleyicilerin üzerine olsun. Her insan hayatında mutlaka bir takım boşluklar yaşar. Eğitim hayatının tamamlanması, çalışma hayatının sona ermesi, üzerinde çalıştığı uzun vadeli ve önemli bir projenin için çok yakın birinin ölümü veya kendisini hayatının koş koşturmasından geri bırakan bir hastalığa tutulması, bütün bunlar insanda gürültüyle çalışan bir makinenin tutması anında etkine benzer bir boşluk hissi, psikolojik olduğu kadar kozmik göre de olan bir sessizlik duygusu yaratır. İnsan işte böylesi anlarda her zamankinden daha fazla, daha derneğine, daha yoğun içinde bireysel kader üzerinde düşünür, düşünmeye fırsat olur ya da düşünmeye mecbur kalır. Hayatın ve topikün varlığın anlamı kayasına düşünce dalgası vurur da vurur, ama ulaşabileceği çizgi sınırında ve belirlidir. Evet, insan düşünebilir, sanata, ahlaka, hukukta ve hatta dine kendini temel yapabilir. Her der bir deva, humanizm ipine sarılabilir. Ama insan nereden gelip nereye gittiği sorusuna... Ölüm ve yok oluş karşısında kendisine dönüp baktığında ne cevap bulabilir ki? Bir şey bulacaksa eğer bu şey kendisini aşmak, kendisinin ötesine geçmek, geçmek olacaktır. Bu da insanın tamih fikriyle karşılaşması, hisaplaşması ve sonunda onu içselleştirmesi demektir. İnsan tamayı en çok kendi içinde bulmakta, onu en çok kendisinde ve kendisi için ihtiyaç duymaktadır. Afakta kabul ama asıl olan en kutur. Peki, insanda Tanrı düşüncesinin en asli temeli nedir? İnsanda Tanrı düşüncesinin en asli temeli nedir? Yani inanan insan, Tanrı'yı düşünürken acaba hangi noktadan başlamaktadır? Neyi referans almaktadır? Bir kavram olarak Tanrı'nın en belirgin vasfı, ayırt edecek özelliği nedir? Çeşitli cevaplar verilebilir. Arkadaşlar, bura niye yapıyoruz? Öncelikle, sesseneci olan birinin, kelam mutlası, bilen birinin, konularda iyi bilen birinin yazdığı cümleler bizim için önemli. Yukarıda hızlı da geçti, hümanizme bir aktı da bulunduğu geçti, ne dedi yukarıda, her derde deva hümanizm dedi, Bak, her derde deva hümanizm bu hümanizmin en kısa özlü ifadesi, her derde deva hümanizm, onun aklını çizebilirsiniz, hocanın bu tecrübesi önemli, çeşitli cevaplar verebilir, Allah güçlüdür, bilgilidir, zengindir, görendir, içtendir, acıyandır, cömerttir. Ancak başka varlıklarda, örneğin insan da bu niteliklere sahiptir. Bu durumda insan ile Allah arasındaki fark nasıl belirginleşecektir? İşte bu noktada Allah'ın bütün bu kemal sıfatlarında kendisine has olduğunu söyleyecektir. Bu da Allah'ın zatında olduğu gibi bütün bu sıfatlarında da bir eşsiz olduğu demektir. O halde birlik Allah'ın en asli sıfatıdır. Tevhid, İslam'a girişin en dış kapısı ve İslam'ın en dış yüzü olduğu gibi en derin yönüdür de. Çünkü Allah'a ibadete layık yegane varlık olarak kabul etmekle başlayan tevhid, varlığın ve düşüncenin her alanında kendisini göstermektedir. Burada çevresine sunduğumuz mağdurlinin kitab-ı belki de İslam'ın bu kuşatıcı tevhid anlayışını en kapsamlı şekilde ele alan, varlığın bütün alanlarına tevhidin izini süren en kadim eseridir. Umayla, yanında şey var mı? Eski çevrede. Hoca, Türkçe başlığı tam nasıl durum? Yani, kitab-ı yani kitap tevit durum dışında açıklamalı tercüme yazmışlar sadece. Başka bir şey yok. Yani kitabın tevitin tercümesi yok değil mi? Yok yok. Evet. Yani tevhid inancının akli temelleri. Ya burada akli kelimesi dikkat çekiyor. Tevhid inancının temelleri. Hoca içindeki içeriğe göre temelin akli olarak yapıldığını düşünüyor. Hı hı. Bir yok o zaman. Evet hocam. Tamam. Tevhid inancının akli temelleri. Tevhid, İslam girişin en dış kapısı ve yani İslam'ın en dış yüzü olduğu gibi en derin yönüdür de. Çünkü Allah'ı ibadete, layık, iğane, varlık olarak kabul etmekle başlayan tevhid, varlığın ve düşüncelerin her alanında kendisini göstermektedir. Burada çevresime sunduğumuz Maturidin kitabı Tevhid'i, belki de İslam'ın bu kuşatıcı tevhid anlayışını en kapsamlı şekilde ele alan, varlığın bütün alanlarında tevhidin izini süren en kadim eserdir. Burada maturiliğinin, kitab-ı tevhidin, İslam düşüncesinin pek çok alanındaki yerinden ve öneminden bahsetmeyi zayıf buluyoruz. Çünkü bu konuya dair pek çok çalışma yapılmıştır. Birakis bu ölçüde kitab-ı tevhidi daha iyi anlamamıza ve zihnimizde daha iyi konumlandırmamıza yardımcı olacak birkaç kursa işaret etmekte yetireceğiz ki sırasıyla şöyledir. Bir, maturiliğinin kitab-ı 3 üç aşamalı planı, kitab-ı tevhidin okunması ve anlaşılmasının zor bir metin olmasının sebepleri, Bizim bu çevrede mekni daha iyi ve kolay anlaşılır kılmak için kullandığımız araç ve yöntemler. Kitab-ı Tevhid'in İslam düşünce geleneğinde geri planlı kalmasının sebeplerine dair düşünürler. Bir, mağduridinin kitab-ı 3 üç aşamalı planı. Şu cümle bir tebliğ olsa, tebliğ başta güzel bir tebliğ başlığı. İnan mağduridinin kitab-ı tevhidinin üç aşamalı bir planı vardır. Bir hoca bunu iddiası, bakalım nasıl altını temellendirmiş. Kitab-ı Tevhid ile tanışıklığımızın nispeten eskidir. Metni ciddi ve bütüncül olarak ilk kez 7-8 yıl önce okuyup inceledim. Bunun sonucunda maturidi düşüncesine dair 3 çalışma yaptım. İlki İmam Maturidiye'nin alemin ontolojik yaptığı hakkında filozofları eleştirisi adıyla 2015 yılında tanınmadığım ama 2017 yılında basılan kitap çalışmam. İkincisi 2016 yılında Kitab-ı Tevhid'in tahkikli meşri ve açıklamalı tercümesine dair bazı mülahazalar adıyla kaleme aldığım makalemdi. Üçüncüsü ise bunu bir kenara not alalım. Halbuki herkes okumuşsun derse gelmeden önce şunu okumuş olalım. Kitab-ı Tevhid'in tahkikci neşri ve açıklamalı tefsirine dair bazı münazareler. Üçüncüsü ise Ebû Nasr el-Mâturî'nin universalist interpretation of Islam adlı makalesi. Bu İngilizce mi yayınlamış? Nerede yayınladığını yazmıyor da buna da bakarız. Kitab-ı Tebliğ'i bu çalışmaların sırasında da okumuş olmama rağmen imamın bir bütün olarak bu eserden maksadının deyim yerindeyse Kitab-ı projesinin ancak bu çeviriyi yaparken ve sonrasında tekrar tekrar okurken zihninde teberdül ettiğini itiraf etmeliyim. Buna göre maturiyenin kitabı tevhitteki bütün ispatlarına, çürütmelerine ve tartışmalarına şu üç gayeye indirebiliriz. Üç amaca indirebiliriz. 1- Kapsamlı bir tevhid anlayışının ortaya konulması ve tevhid karşıtı akımların eleştirisi. 1- Tevhid savunusu. İmam Maturdi eserin ilk sayfalarında yine olan ihtiyacı hikmet teorisi ışığında ortaya koyduktan sonra bir epistomoloji bahsi açar. Bu bahiste içe doğma, ilham ve benzeri geçersiz bilgi araçlarından söz eder, akabinde duy algısı, akıl ve haberden ibaret üç geçerli bilgi aracını ortaya koyar, bunlara yönelik eleştirileri cevaplar ve geçerliliklerini ispatlar. Akabinde çok uzun bir alemin kıdemi hudusu bahsi açar. Orada ateist filozofların, deist yeni platoncu filozofların veya batililerin, karmatilerin, aristosun ve son olarak seneviyenin kozmoloji anlayışlarını hepsi de tehdit noktayı nazarından olmak üzere çok ayrıntılı şekilde eleştirir. Şu e, ateist filozoflar, yeni platoncu filozoflar, e, aristosun nasıl sineviyen bunlar hep hocanın belirttiği tanımlamalar. Bunlar normalde Bekir Ölgünün orada da var ama bunlar farklı ifade ediliyor. Buradaki daha açık. Bu eleştirileri sonrasında alemin sonradan da var olduğu, dolayısıyla bir yaratıcısı olduğu ve bu yaratıcının bir olduğu sonucuna varır. Akabinde bütün bu grupların bu kez Yahudi ve Hristiyanlara dahil ederek teyhidden sapma noktalarını tartışır. İmam Hatörüdin'in bu kadar yoğun ve ayrıntılı tartışmalarını okurken ister istemez insanların şu soru gelmektedir. Acaba İmam'ın yaşadığı çağda ve coğrafyada bu fikir akımları İslam'ı tehdit edecek bir boyutta mıydı? Yani 300'lü yıllarda, Samaneler döneminde ateist filozoflar, ateist, yeni periyatörüncüler, batini karmadiyeler, Simevilye bu kadar yoğun muydu? Şu an bildiğimiz e, karmadiyeler yoğun. Ama onun dışında işte Yahudiler, Hristiyanlar, ateist filozoflar, yeni periyatörüncüler yoğun muydu? de. Acaba imam yaşadığı çağda e, bunlar tehdit edecek bir boyutta mıydı? Ya da varsa böyle bir tehdit, maturidinin onlara ilişkinin eleştirisinin ölçüsüyle orantılı mıdır? Gerçekten o kadar güçlü müydü onlar? Bize göre bu ölçüde bir tehdit yoktur. Ve maturidinin asıl hedefi bu İslam dışı akımlar değildir. Peki o halde maturidinin gerçek amacı hedefi nedir? Yani bu önemli, çok güzel bir tehdit. Benim kanatım da olmadığı yönündeydi. Ama ben e, batın-i muhatap aldığını düşünüyordum. Hoca e, burada e, muhatap da diyor. İşte Müslümanların içinde batır karmatiler mi? Onu bilmiyorum, okudukça göreceğiz. İki, birincisinde ne dedi? Başından itibaren bilgi, varlık e, anlattığı, e, tevhid karşıtı kişilerle mücadeleye girdi. Amacı tevhidi ispatlamakta dedi. İkincisi, mutezile eleştirisi. Kitab-ı önemli bir kısmının muhtezili düşünceyle şu ya da bu şekilde ilişkili olduğu okuyucunun gözünden kaçmayacaktır. Kâbi, İbn-i Şebib, Nazlam gibi muhtezili düşünürlerin adları eserde sıkça geçer. İlk olarak maturidinin kullandığı akılcı yöntem ile muhtezilerin yöntemi en azından benzerdir. Maturidinin merkezi ilahi hikmet kavramı da muhtezinin ilahi adalet anlayışından uzak değildir. Ee, bir çalıştayda, bu aynı bahsedilmişti, Orhan Şener Prooğlu Muhtezile olduğumu biliyorsunuz. E, aynı oturumda Şaban Alcım'ın hikmeti anlatmıştı, Orhan e, Hoca da e, adalet anlatmıştı. Sonrasında şu ortaya çıktı, ikisi de aynı şeyi söylüyor aslında. Birisi hikmet diyerek söylüyor, birisi adalet diyerek söylüyor. E, Maturicinin yukarıda sayılan gruplara ilişkin eleştirilerin de asıl hedefinin Muhtezile olduğunu söylemiştik. Şöyle ki, maturiliği en başta söz konusu İslam dışı gruplara karşı alemin yaratıcısı olarak Allah'ın varlığını ve birliğini bu kadar ayrıntılı şekilde ispatlayarak muhtezilerin bu alandaki tekeleme ve sözcülük boyuna son vermiş olmaktadır. Bir başka ifadeyle artık Ehl-i Sünnet'in de en azından muhtezilerin kadar güçlü bir İslam'ı gayri İslami ürterilere karşı savunma kabiliyeti yani apologetik geleneği oluşmuştur. Hocanın kararası nasıl oluştu? Bu tehdit mücadelesindeki hedef e, işte... Ateist filozoflar, teist filozoflar, Yahudi Hristiyanlar değil. Asıl hedef Müslümanlardan bir gruptu. O grupta mutezireydi bir yolcu. Ancak maturidinin daha önemli ve asli bir amacı vardır. ile ulaşmaktan daha önemli ve asli bir amacı vardır. Maturidi, Mutezire, mutezirelerin başta ilahi ve kullanıp bildiri anlayışına ilişkin eleştirilerini bu mutezireli anlayışlar ile ateist filozoflar ve senevilerin anlayışı arasında benzerlik kurarak yapar. Muhtezil'e eleştirisini ateist filozoflar ve sinevilere benzeterek benzerlik kurarak yapar. Kısaca şöyle söyleyecek olursak, muhtezili bu kadar zahmete muhtezili düşünceyi ilhadi ve sinevi düşünceyi indirgemek için katlanmaktadır. Yani mutezile anlayışını e, ateist filozoflar ve sinevilere benzerlik kurarak onlara benzeterek indirgeyerek yapmaktadır. Üç, üçüncü iddiası. İşte bu bağlamda Maturidi'nin Mutezile'ye yöneltilen de niçin bu kadar sert olduğu sorusu akla gelmektedir. Bu kadar niye sert? Bu eleştiriler Maturidi'nin benimsediği ve savunduğu Ehli Sünnet inancı ile Mutezili anlayışının çatışması sebebine, yani saf kelamî mülahazalara indirgenemeyecek kadar yoğun ve serttir. Çok sert. Bu sadece Ehli Sünnet Mutezile'yle çatışması olamayacak kadar çok sert. Bu eriştirilerin, Muhtezilerin Semerkant bölgesindeki etkinliği ile orantılı olduğu söylenebilir. Ee, ancak buna ilaveten Belki de bundan daha öncelikli olarak muhat muhaturliliği kendi sünni konumunu netleştirmek ve Muhtezile ile arasındaki çizgiyi daha da belirlikliği kılmak için bunu yapmaktadır. İleride var mı bilmiyorum, ben de aynı kanaltayım. Ee, Muhaturliliğini yaşadığı dönemde biliyorsunuz, bu karmatilere karşı bir operasyon yapılıyor. Karmadiler saraydaki samani e, hakimine ikna ediyorlar. E, o zaman yönetici kimse Tebu Nasr herhalde. ikna edip devlet ele geçiriyorlar. Tüm kadınlıklara falan kendi adamlarını aktarıyorlar. O zaman ordudaki e, hani bir kadılar, askerler bir araya geliyorlar ve o yöneticinin oğluna e, senin baban karmadilerle devlet teslim etti. Karmadiler ilk bölgede yayıyor. Biz buna müdahale edeceğiz, babanla konuştuğu, naval geçir diyorlar. Babası da hatasını anlıyor, geri dönüyor ama bir yemek daveti dideniyor. O davete e, mağmena ünlerdeki bütün karmatileri davet ediyor. Bu yemek masasında hepsini kristal geçiyor, öldürüyorlar malumunuz. Sonrasında da o bölgedeki tüm batineleri, karmatileri gördükleri yerde öldürüyorlar. Etkari çıkartıyorlar, gördükleri yerde sorguluşlarımızı öldürüyorlar. Ben Müslüman oldum deseler bile bunu kabul etmiyorlar mahkemede, sen e, batili konuşuyorsun, zahiri kabul ettim diyorsun ama batili farklı düşünüyor olabilirsin, sana güvenemeyiz diye e, iğne döndüğü, at dediği sözleri bile kabul etmeden öldürüyorlar. Bu öldürme olayları bitip devleti sünni anlayışa göre güçlendirdikten sonra e, Devlet yöneticileri ehli i Sünnet'in yazalım, çünkü e, Semerkant ve Buhara'ya, bölgeye yayalım, bu şekilde bir daha Karmatiyeler canlanamazsın diye bir karar alıyorlar. Bölgedeki tüm etkin hanefi alemler topluyorlar ve onlara bize akaid metni yazın diyorlar ve o 300'e yakın alim bir araya geliyor, oturuyorlar madde madde, 63 madde akaid metni yazıyorlar. Buna biz Hakim Semerkand'in sevabil azamı diyoruz, alimumuzu. Hakim Semer Kandiye bunu oturup kendisi yazmıyor, 300 alim, oturup müzakere ederek 300 madde yazıyorlar. Akayda'nın başına da her kim bu 63 maddeden bir karış bile, 3-5 madde bile şaşarsa Ehl-i çıkmıştır diye ilan ediyorlar. Yazılma tarihi 347'ler, o dönemde Maturidi de orada aslında, o olayların olduğu alanda, Maturidi'nin hiç adı geçmiyor, devlet de ilgilenip zilip veya matürliliğe gidip de buna dair soru olduklarına dair hiçbir şey geçmiyor. Bu anlayış şunu gösteriyor, kelamla uğraşması sebebiyle matürliliğinin de dışlandığını, diye de yetki kullandırmaklarını anlamamıza olanak sağlıyor. Büyük ihtimalle matürliliğe yazıp çizerken, ben muhalefete gibi değilim, ben karmati değilim, ben batıne değilim diye kendini onlardan ayırmaya çalışıyor. E, bu cümleyle birleştirirsek, e, Buna ilavete belki de bundan daha önceliksel olarak maturidi kendi sünni konumunu netleştirmekle muhteşemle arasına çizgi çizmeye çalışıyor. Evet, aynı karartteyim. Bir diğer ibadet ile maturidi her sırtatta ve her tesliyle muhteşemleyi dışlamakta ve tepkileştirmekle onların mürhid ve senevilerle aynı kategoriye yerleştirmektedir. Kısaca bu açıklamak açıkça söylersek maturidi gerek kendisinin kullandığı akılcı yöntem Gerekse benimsediği kelamî doktrinlerin kendisine Mutezile'ye yakınlaştırdığının, onlara benzer gösterdiğinin ya da böyle ciddi bir tehlikelerin olduğunun farkındadır. Sonuç itibariyle İmam İmam bütün bu Mutezile eleştirileriyle kendisine ehliyet içinde bir yer açmaya çalışmaktadır. Ben Mutezile değilim, ben karmati değilim, ben Batnî değilim diye kendine yer açmaya çalışmaktadır. İmam'ın Mutezile olan olan ilişkisi Gazali ile filozoflar arasındaki ilişkiye çok benzemektedir. Yani bu da isabet çok doğru. Gazali mantığı ayırabilmek için felsefecilerle mücadeleye girmek zorunda kalıyor. Amacı mantığı almak, diğerini terk etmek. Ama neficesinde felsefecilerle çetin bir mücadeleye girmek zorunda kalıyor. İşte bu tartışma, Matriyeli'nin Muhtözeri ile yaptığı tartışmaya çok benzemektedir. Nasıl ki Gazali bir yandan filozofları eleştirmiş, diğer yandan mantığı ve ilimlere yönetim olarak kullanmışsa, aynısını maturiliği bir yandan muhteziliği eleştirmek, diğer yandan akabit yönetim kelamı almak suretiyle yapmıştır. Bu süper tespit olmuş. Hoca bunu bildiri olarak sunsa süper bir bildiriymiş burası. İki, bu tevhid şimdi burada ne almakta? Üç var planı var. Birinci aşamasında ilgi anlayışlarıyla falan falan başlıyor. Ama amacı tevhidli savunmak dedi Kimisinde e, mücadele ediyor ama bu mücadelesindeki muhatabı Müslüman muhtezile dedi. Muhtezile ile mücadelesi de kendini onlardan ayırt etmek, kazarlığın tesvediliyle ben uzaklaştığı gibi, çatıştığı gibi bu da muhtezile ile çatışarak kelamı almak muhtezilede işte ayrı bir şekilde muhtezilerden farkını koyarak ayırt olarak kelamı almaktır dedi. İki Kitab-ı Tevhid'in bir metin olarak okurup anlaşılmasındaki zorluğun sebebi. Niye zor? Buraya geçmeden bunlarla ilgili herkese hipotezlerimiz var. Deniyor ki mağdur değil, Türk'tür, Arapçası, Koduk'tur deniyor. Ki mağdur değil, işlenen konu sebebiyle, konunun ağırlığından dolayı böyledir deniyor. Farklı gerekçeler var. Hocanın görüşlerine bakalım. Kitab-ı bir şekilde yolu kesişmiş, klasik ve modern herkesin, ortak kabulü, eserin metin açısından zor olduğudur. Bunun sebebine dair bazı açıklamalar ve hatta tahminler yapılmıştır. Ancak biz bu konuyu biraz daha ayrıntılı olarak ve maddeler halinde ele almak istiyoruz. İmam mağfiretinin Arapça yazım kabiliyetinin ifade gücünün yetersiz olması, yani Türktür, Türk olduğu için Arapçası yetersizdir diye düşünenler var. Kitab-ı Tevhid'in okunup anlaşılma zorluğunda ilk sebep olarak mağfiretinin ana Anadilinin Arapça olmadığı ve Arapça anadilin olarak konuşulduğu bölgelerde kalmadığı için Arapçasının akıcı olmadığı ifade edilmiştir. Maturidinin kitab Tevhid'in Tevhidat-ı Kur'an'ını okumuş ve kitab Tevhid'i çevirmiş biri olarak bu görüşe katılmıyorum. Çünkü Tevhidat'taki Arapça çok uğruldu. Çünkü Kitab-ı zorluk Tevhidat-ı Kur'an'da yoktur. Bilakis bu eserin dili gayet akıcı ve anlaşılırdır. O halde her iki de Maturid'e aitse Metnin zorluğu, mağfiretinin Arapça yazma becerisiyle alakalı olmamalıdır. Evet, isabetli. İki, mevcut kitabı tevik metni tek bir müsreden üretilmiştir. Bilindiği gibi ilk olarak Fethullah Muleyf 1970 yılında takip edip yayınlamış. Sonrasında Bekir Takoloğlu ve Muhammed Arıcı 2003 yılında tekrar takip etmiştir. Google Books'taki iki takip daha vardır ama bunların teklifat Hüleyfi'nin metniği ile aynı olduğu karşılaştırılıp tezis ettiğimiz için onlara bir değer affetmiyor ve adlarını daha gizli etmeye göre görülmüyor. Yani Arap dünyasında yapılıyor. Başına çıkartıyorlar indeks kısmını, kendileri yayınlıyorlar. Kıymetin aynı olduğu için onları dikkate almadı. Hüleyfi'nin tahkiki pek çok yanlış içermektedir. Topalolu ve Arüşü'nün bu takipteki yanlışlardan önemli bir kısmı ortadan kaldırmıştır. Kendi çevrimizde Topoloğlu ve Ağruçey'in tasih önerisinin çoğuna katılmakla beraber önemli bir kısmına da katılmadığımızı bu leifin önerisine tercih ettiğimizi ifade edelim. Bu da ilginç. Topoloğlu ve Ağruçey'in metnini düzeltmeler yapıyor ama önemli bir kısmına katılmıyoruz, bu leifin kullandığını tercih ettiğimizi ifade edelim. Sınırlı sayıda da olsa ikimiz sayıda kabul etmediğimiz ve kendi tercihimize göre metni çevirdiğimiz bağlamlar da oluşturur. Bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda olan bu üçüncü türden tercihlerimizin gerekçelerini dipnotta açıkladığımızı belirtelim. Sonuç olarak eldeki Arafya kitab tefidi kusursuz ve problemsiz değildir. Yani bölümden kaynaklanan sıkıntılar vardır. Bize göre kitab tefidi okuyup anlama zorluğu, maturidinin esasen kitab tefidi seçkin bir okuyucu kitlesini hedef alarak kaleme almasından kaynaklanmaktadır. Bunun çeşitli alt başlıkları vardır. Arkadaşlar bu iddia önemli. Kitabın tefhidi seçkin bir grup için yazdı, halk için yazmadı. Herkes okuyamasın, belli kimse okusun diye yazdı. Eğer bu iddia Hoca temellendirebilirse şu anlama gelir. Muhatürdi'ye göre e, tartışmalı, kelamlı kitapları e, Türkçe'ye tercüme etmek, halkın önüne vermek doğru değildir diye bir sonuçta çıkar. Bu özel bir konudur. Herkes okumasın, eğer öyleyse. Bakalım Hoca bu iddiasını nasıl temellendiriyor? Bir, İmam Muhatürdi. Meseleleri daima felsefi, kel ve tarihi bir temel ve arka plan birlerine tartışmaktadır şu kısım yöntem cümlesi arkadaşlar hakikaten de madiği bir şeyi tartışırken, tessebit temeini kenami temelini, tarihi sosyolojik bağlamına veriyor planına veriyor okuyucunun da bu arka planın bilgisine çoğu kez sahip olduğunu varsaymaktadır bunun bir örneği ayetleri dahi tam olarak zikretmemesidir Böyle ki ayetin kendisinin iststidialerinin dayandığı kısmı dahi zikretmemekte Okulucuyu sanki hafız olarak kabul etmekte, hatta ayetteki lafız ile kendisinin istitilen arasındaki ilişkiyi hemen fark edebileceğini varsaymaktadır. Aynı şey çoğu durumda hadislere dayanan istiklalimde de geçerlidir. Ayet ve hadislerle ilgili şansımız şu ki elimizde Kur'an-ı ve hadis mecnuları olduğu için, haki de tefsir literatine sahip olduğumuz için ayeti siyah ve siyaklarını inceleyerek muatürlüğünün ne demek istediğini anlayabiliyoruz. Ancak Ateist ve deist filozofları, Sineviye'yi, Hristiyanlara ve Muhtöziye'yi eleştirirken de, aynı arka planı okuyucunun zihninde varsaymaklıdır. Tartışma konularının bilindiğini kabul etmekte, çok kısa atıklarla açıklayıp eleştiriye geçmektedir. Okuyucu bütün bu arka plana sahip olmadığı için, mağduridinin tartışmasını takip etmekte zorlanmaktadır. Bizim bu e, çevreyi okumamızın sebebi de bu. İşte, SESG arka planı, Sebeci olarak e, Tahir Hoca'nın bildiğini varsayarak metnide okumaya başladık. Biz de daha çok biliyorduk kiramızdan. Dolayısıyla bu arka plana yansıttıysa metne metin daha anlaşılırdır. Matürlüğünün kaynaklarına sahip olmadığımız ve kendisi de bunları cipretmediği için bu arka plan boşluğunu olunmak mümkün olmamaktadır. Yine bu cümleden görülecek bir diğer sebep, imamın muhalif düşünürlerden yaptığı arantılar bağlamış olduğu için anlamanın zor, hatta hiçbir zaman konuşan muhalif mi, Maatüvede mi? Bunu kestirmenin güç olmasıdır. 2- Bir metin olarak Kitabı ı neredeyse tamamı tartışmadır, polemiktir. Maatüvede kendi görüşlerini hep bir muharif görüşün eleştirisi ve çürütülmesi üzerine bina etmiştir. Dolayısıyla onun düşüncesini anlayabilmek için önce muhatabın düşüncesini anlamak gerekmektedir. Ne var ki, mağruriyeti eleştiri konusu yaptığı düşünceyi çok özet şekilde aktarmakta, hatta pek çok bağlamda sadece işaret etmektedir. Bu da okuyucuyu bağlamsız bir metinle karşı karşıya bırakmaktadır. Daha doğrusu, mağruriyet okuyucusunun söz konusu eleştiri konusunu bildiğini varsaymakta, bütün dikkatini eleştiriye diksiz etmektedir. Mağruriyet kitap devdi yazmadan önce. Ve sanki minimum mürekkep kağıt tercih ve minimum sözcük kullanarak maksimum anlamı ifade etmek üzere kendi kendine söz vermiştir. Evet, Arapçanın verilen olduğu icazdan bahsediyoruz. Bir başka deyişle Metin, Batılıların eliptik dediği bir üslupta yazılmıştır. İmam istiklalde bulunurken çoğu zaman istiklalin aşamalarını hıfs hasfetmekte, okuyucular o aşamaları kendi kendine sıçrayıp geçmesini beklemektedir. Çok yerde okuyucu, istiklali takip etmeye çalışırken ve sonucun gelmesini beklerken, imam istiklali çoktan sonuca bağlamış ve yeni bir mesleğe geçmiştir bile. Evet, bu da var. Hepsini tespitle. Üçüncü maddedeki kısa ve özet anlatımın bir diğer sonucu, riyaseliydi, ifrat derecesinde zamir kullanma tercihidir. Şu o zaman zamirlerin merciini bulmaktan bir işkence halini almaktadır. Bu hasmetinde belki yazardan belki sistem kaynaklanan müzekkep mühendis uyumuna dikkat edilmediği bu adamlar az değildir. Topoloğlu ve yanlışların pek çoğunu düzeltmiştir. Ancak bu düzeltmelerden bir kısmına katılmadığımızı ve yanlış bulduğumuzu ifade etmeliyiz. İmam tek bir harfi aynı cümlede içinde iki farklı anlamda kullanmaktadır. Bunun yaygın bir örneği Ala harfi birkaç kez aynı cümle içinde hem rağmen anlamında hem de tefafak tefafx meafilerin mütealak olarak kullanılmasıdır. İmam Arapçada kullanmak pek yaygın olmayan ma mastar diye çok sık kullanmaktadır. Bu da metne ağırlık ve zorluk katmaktadır. Şöyle ki imam yaygın Arapçadaki fiile muzariinin başındaki en getirilik yapılan mastar yerine ve yine eme yerine sürekli mali kullanmaktadır. Bu kullanım yanlış değildir ama yaygın değildir. Örneğin doğru sözlü olman beni sevindirir cümlesini. Arapça söylemek söyleyecek olsak bunun iki yaygın ifade biçimi e, en fitnesi veya ne burası? Yesirni en neke sadık sanırım. Bir de ancak, en sadaka, e, biraz kaymış sanırım baskıda da. Yesirni en sadaka, bir de yesirni en neke sadık. Ancak maatürde bu cümleyi kesinlikle ma ente, e, sadık yesirni ya da ma testaka, yesirni, şeklinde söyleyecektir. Yani başında en yerine ma kullanarak. Şu cezim mi? Evet hocam. Cezim. Tasat tastakam. Kısaca Kısacası marifeli en ifade enle kullanımın yerine mai kullanmayı tercih etmiştir. Dediğimiz gibi bu kullanım yanlış değildir ama yaygın da değildir. İkincisi okuyduğumuz mai pek çok bağlamda olumsuz edatı veya ismin eril olduğunu sanma ihtimali yüksektir. Topononun içerisinden ayrıldığımız pek çok bağlamda bu sebeptir. Yani ma isme usulü meselesinde toparlı olarak çevirme, ayrıldığımız ayrıldığınız bağlam budur. Hmm. Yine İmam, mâmen, kalıbını çok ama çok sık kullanmaktadır. Basit bir sıfatı mensup yapısıyla ifade edilebilecek anlamları sürekli bu kalıbı kullanılar diye getirmektedir. Bu bu gerçekten de ifadeye, fonobik düzeyde akıcılık ve kolaylık sağlamaktadır ama semantik yönde netine yük getirmektedir. Bunu örnek bir cümleye açıklayan okuduğu Kur'an ayetlerine defterine yaz. Bu cümlenin artık yakın söylediği şöyle, Ektüb-ül-ayâti lefî karatühâ fi defterik, defterik. Ancak muhabburi değil Bu ve benzer cümleleri daima şu şekilde ifade etmektedir. Tüb-tüb-mâ karatüh minel-ayâti fi defterik. Buradaki fark nerede şimdi? Hocam ma yerine yani elleti kullanması gerekirken oraya da ma edatı kullanmış. Normalde elleti elleti kullanması metne e, hani yazım dili açısından daha rahatlık sağlayacak diye düşünüyor e, tahyrolu çocuğa ama e, mağruriyde burada ma kullanmayı tercih etmiş. Tamam elleti yerine ma men kullanmış. Evet bu da konuşma dili aslında. hani yazı dili değil. Konuşmada yaygın kullanılan. Aynen belki bunu Ders şeklinde takır verdiği öğrenciler yazdı, o da varmıştır. Evet. İmam, en basit manalar ifade etmek için dahi yapı, yapıyı kullanmaktadır, mâmen. Maturidi bazı yerlerde ifadeyi kasten zamirlere boğulmaktadır ve meseleyi kapalı bırakmaktadır. Çünkü söylediği şeylerin ehl-i sınırlarını zorladığının farkındadır. Bunun örneği iki yer, üç bağlamda sınırlıdır. Yani Bu da ilginç, kasten anlaşılmasına zorlaştırmaktadır çünkü söylediği şeylerin Ehl-i Sünnet'in sınırlarını zorladığının farkındadır. Bunun örneği iki ve üç bağlamı Hocam yani... şey olma ihtimali var mı? Hani e, söylediği şey, e, şimdi orada e, hani özellikle kelamcılara bir e, kötü bir bakış var ya, hani onlar bu derin kelami meseleleri ve bağlamları kavrayamazlar. Dolayısıyla beni suçlayamazlar gibi bir bakış açısı. Hani daha önce de söylemişti Tahir çocuğa buna benzer bir şey okuduğunuz metinde. Böyle bir şey çıkar mı yani? Ya benim kanatım, benim şöyle bir kanaatim var. Kendisinin e, muhtezileyle veya bir şekilde karmak ilerle veya ifan esfayla benzetilmemesi için elinden geleni yapıyor gibi görünüyor. Mağruriyetin yaşadığı dönemde e, arkasında namaz kılınmaz diye tetkar var. E, tetkar verilen kişinin muhatba aslında iman mağruriyeti. İman yaratıldı yaratılmadı meselesi var. İman e, yaratılmıştır diyenin arkasında namaz kılınmaz diyorlar. Bunu da yazmışlar. Kim iman yaratıldı? derse arkasından namaz kılınmaz. Ee, iman yaratılmıştır. Yerin arkasında namaz kılınmaz diyorlar. İmam i̇man yaratılmıştır diyor. Çünkü insan fiilleri yaratılmıştır. İman da insan fiildir yaratılmıştır. Ama karşı taraftakiler hidayeti kastederek hidayeti Allah veriyor. Allah'ın fiili yaratılmamıştır diye iman yaratılmamıştır diyorlar. İşte iman yaratılmıştır. Yerin arkasında namaz kılınmaz ee, diye kastettikleri kişi iman maturidir. Yani tartışma olduğu belli. Zaten tartışma olmasa Sevadül Azam yazılacağı zaman. Mamatüdinin ne bir şekilde adı geçer, davet ederler falan işte ne almamışlar. Hocam. Buyurun. Ders için teşekkür ederiz. Baştan söylemek istiyorum. Acaba benim anladığım şöyle bir şey mi? Ee, hani günümüzde de bazen bazı hocalar arasında e, tartışmalar olduğunda ya da işte birbirlerine atıfta bulunacakları zaman, e, kimileri bizim aklımızda şöyle bir şey söylüyor. Diyerek onun üstüne kimileri diyerek bahsedip devam ediyor. Acaba sizin de kastettiğiniz bu muydu? Bu değilse bu olabilir mi sebebi? Ya şimdi şöyle O dönemde kelamcılara iyi gölge bakmıyorlar. Bakmadılar için e, tartışmalı bir konum var. Mümkün olduğu kadar tartışmanın dışında kalmak için kapalı yazdığını söylüyor. Hocam, kasıt buru diyor. Kasten kapalı yazmış da olabilir. Yani tevrat Kur'an'da da buna benzer yerler var. Görüşleri sıralıyor, beş altı maddesi sıralıyor. Mesela bu e, ahiret Mizanla ilgili yerler, e, ameli defterinin dağıtılması, sırak köprüsü gibi yerlerde bunlar sembol olabilir mi, olamaz mı diye yerler var. Orada e, beş altı görüş sayıyor. Hangisinin İmam Maturdi'ye ait olduğu anlaşılamıyor. Mesela onların içinde bunlar sembolik ifadedir görüşü de var. Bunun bir sebebi, e, şu, yani şöyle düşünün insan, beş madde saydı diyelim. İmam Maturdi birinci maddeyi mi kastediyor, sonuncu maddeyi mi kastediyor, tam anlayamıyorsun işte yapıyor olabilir. Yani orada açıkça, burada beş madde saydım, beşinci madde sıratın sembolik olduğudur dese, e, sen sırat semboliktir dedin, olsa Ebu Harika'dan beri sırat haktır diyoruz diye dışlayacaklar. E, bu tür bir e, şeye riske girmem için Tevrat'ta bile beş madde sıralıyor, hangi görüşünün ön maddeli diye olur anlaşılamıyor. Kelam kitabında da bunu bilinçli olarak yaptığını söylüyor hocam. E, şu an bu sadece hocanın görüşü, metni okudukça daha netleşir. Yani hocam ilişki mi kapalı bıraktı, bizzat mı kapalı bıraktı? Yani Hocam. Isimleri... Oh. Benim aklıma şöyle bir soru geldi o zaman. Günümüzde Maturidi'ye nispetle birçok eee görüşü, Maturidi'lerin görüş görüşü olarak benimsetilme <gülüyor> belki de e, buradaki birçok kapalılık tespit edilmeden önce o görüş Maturidi'ye ait olarak yaygınlık kazanmış olabilirse günümüzdeki bazı böyle temel doktrinler en azından belki teferruatta zaten vardır ama sarsılabilme imkanı var mı? Ya sarsılma ihtimali yok. Şöyle sarsılma ihtimali yok. E, mezhep imamının görüşüyle tabiilerin görüşü farklılaşabiliyor. Bazen mezhep imamının değil de tabiilerin görüşü, mezhep görüşü kabul edilebiliyor. Mesela Hanefi kitapında Ebu Hanife'nin görüşü var. Bir de İmam Yusuf'a İmam Muhammed'in görüşü, görüşü var. O konuda kitapta İmam Bey'nin görüşü tercih edilmiştir diyor. Ebu Hanife'nin görüşü değil, İmam Bey'nin görüşü tercih edilmişler. Hmm. Belli yerlerde İmam Mahatürdi'nin görüşünü değil, e, daha sonraki Hanefi, Mahatürdi'lerin görüşünü tercih ettikleri konular var. Mesela buna dair, kenara ben not aldım, başladım, bitiremedim, bir makale çalışmalı da var. Bunların bir tanesi mesela, örnek olarak verdiğim konu, e, Sırat, havuz gibi şeyler, Tevilat'tan okurduğumuz anda sanki İmam Mahatürdi'nin sembolik bir ifadesini benimsemiş gibi anlaşılıyor. Ama fıkıççıların e, yazdığı diğer e, metnin akayla bakıyorsunuz, diğerlerine bakıyorsunuz, Hep sırat kevz, haktır, haktır diye geçiyor. Dolayısıyla e, burada hangisi tercih edilmiş toplumda sonrakiler tarafından? Sıra haktır, yani realitesi olan bir durumdur diye tercih edilmiş. E, Oysa muhabbet edip e, okulunca anlaşıldığı kadarıyla sembolik bir ifadesle diyor. Ama bunu açıkça söylemediği için, belki açıkça söylerse bile kendisinden sonrakiler bunu tercih etmemişler. Bu yüzden İmum Mahkudinin yüz görüşü varsa, Mahkudiler yüzünü benimsemiş değil, bu yüz görüş içinde bir kısmı benimsenmemiş. Ama hangi görüşleri benimselmedi, hangisi benimselmedi, buna dair net bir çalışma yok. Bu nasıl bir <gülüyor> net ee, çalışıldıkça netleşecek? Yani birisi ben saflar çalıştım diyelim, ee, Ümer'e saflar çalıştı, başkası e, şey çalışacak, Ebu Mu'nun emin sefi çalışacak. Bu okuma biterse Mahkudinin kelamı diye tevdattan eksik kısımları ekleyerek çalışma yaparız. Başka biri e, nezhefinin kelamı anlayışık diye çalışma yapar, başka bir sabülünün kelamı anlayışık diye çalışma yapar. Sonra bunları karşılaştırabiliriz. Hangisi, hangi hangisi, hangisi, hangi hangisi terk etti diye. Ama şu net yani, hmm. yüz görüşü varsa yüzde kabul edilmiş değil. Tamam Tamam hocam. Bu hocanın iddiası. Yani bu tamam. eğer bildiri olarak sunulsaydı, yani burayı hoca bu maddeler bildiri olarak sunsaydı, güzel bir bildiriydi. İddiası okey. Bazı yerlere maddele kasten kapalı bıraktı. Erbabı anlasın, hepsi anlamasın diye kasten böyle bıraktı diyor. Kitabın ı Tevhid ile ele alınan mesleler birçok yerde soyut ve ince istiklendir içermektedir. Yani kitabın sadece dini değil, içeri, içeriği de zorlu. Tamam. tamam. Yani bu görüşler makul ama okudukça bakacağız. Yani şu dille ilgili görüşler de ilginçler. Işte. Kastil olarak zor, terimleri tercih ettiriyor. Anlaşılmasın demiş olabilir. Ee, bu şey de var, tasarrufçularda var biliyorsunuz. Ürünün Arabi'nin kitabında yazdığı bu şekilde kitabı Ehli Okusun Herkes okumasın şeklinde. Çevrede metni daha anlaşılır kılmak için başvurduğumuz araçlar ve yöntemler. Bir, ilk olarak metnin doğruluğundan emin olmak için her cümleyi önce Huleyf nüshasından, Akabinde Toporolu ve Ağrıçı nüshasından okuyup karşılaştırdık. Böylece metnin sahafi hakkında emin olmaya çalıştık. Mantırdilimin de hasfeddiğini düşündüğümüz aşamaların hepsini içinizden e, seminer almayan var mı? Yani yüksek lisans doktora seminer almayan var mı? Seminer doktoru. Yani seminler yazıyorsunuz yüksek lisans doktora da. Bir başlık alıp cümle cümle e, Avrupa dilinin tercümesiyle, teknolojyanın tercümesiyle bu tercümesini kelime kelime karşılaştırabilirsiniz. Yani tecrübeler ne farklılıklar var falan diye. E, Maturidinin istitlalinde hasfettiğini düşündüğümüz aşamaların hepsini köşeli parantez içinde açıklamaya, böylece istitlalin anlaşılmasını kolaylaştırmaya çalıştı. Bazı yerlerde açık olduğunun düşüncesiyle hasfettiğimiz sonuçları da benzer şekilde köşeli parantez içinde verdik. Bu süper olmuş arkadaşlar. Yani e, akıl yürütme istitlalindeki eksik kısımları doldurması Tahir Hoca'nın güzel olmuş. Eserde geçen zamirlerin hepsini köşeli parantez içinde gösterdik. Zamirlerin tayin ve tespiti hakikaten zor ve ince bir iştir. Tapuroğlu çevresinden ayrıldığımız bağlamların kahir ekseriyeti, zamirlerin merceğinin tayini ile ilgilidir. Zamirlerin tespitine çok zaman ve enerji harcadığımızı hususi bir çaba sarf ettiğimizi ifade edelim. Evet. Mahfriydenin okuyucunun bildiğini varsaydı, arka plan eksikliğimize gidermenin özel bir yolu yoktur. Çünkü söz konusu literatür bize ulaşmamıştır. Yani kimlerle ilgili yenip pes ataistler dostlar yine iptatlılar Ayrıca makuliyet alıntı yaptığı kitapların adına dahi zikretmemektedir. Dolayısıyla bu konuda yapabileceğimiz şudur. Makuliyet kitabı elbette aynı konuları bazı yerlerde daha ayrıntılı ve daha açık şekilde anlatmakta, bazı yerlerde kısa ve kapalı içerikli geçirtmektedir. Öylesi birden fazla yerde geçen meseleleri çaprazlama karşılaştırmalar olarak okuyup kontrol ettik. Şu cümle güzel. Bunu doktora tezinde yöntem kısmına aynen yazabilirsiniz. Yani aynı konudaki yerleri alıp, mutlaysa ederek anlamaya çalıştık. Böylece kapalı yerleri, açık yerlere göre mutlaysa ederek anladık, mutlaysa bir yöntem cümlesi. Pek çok bağlamda mağduridinin istiklallerini köşeli parantez içinde kendi cümlelerimizle yeniden ifade ettik. Bazen de çatrası açıklarda bulunduk. Kitab-ı tevhidin, İslam düşünce... Hocam, evet. e, belki yapılmıştı da buraya eklenmemiştir. Şöyle bir madde de yapılmış mıdır acaba? Ee, Huleyf e, nüshas tahkikindeki bütün e, fikirler kendi içerisinde değerlendirilip mesela Huleyf e, tahkikinde iki düşünce birbirleriyle çatışıyor gibi e, ya da aynı şekilde Bekir Topaloğlu ve Aruçin'in tek nüsha esas alındığında çakışan yerlerde de karşılaştırma yapılarak e, iç tutarlılığı açısından e, akışa uygun olan eklenmiş olabilir mi acaba? Buna bir doktora öğrencisi yapabilir. Yani buna metin analizi, metin anlama yöntemi deniyor. Metin kendi içinde çelişkili mi değil mi diye. Hani, eden birisi bunu yapabilir. Yani bir yüksek lisans sesinde yapılabilir. Şey hocam çünkü hani mesela bir ondan alıp bir ondan aldığında kendine göre en doğru bulduğu yerde bu sefer hiç tutarladık gözden kaçırılırsa da aynı, şey olabilir. Aynen, aynen olabilir. Yani bu, o açıdan incelelimdir. Türk teli ve edebiyatçıları, e, dil bu şekilde şeyleri var. Yöntemleri var. Bir roman alıyorlar, iç inceliyorlar, kitap alıp iç hmm. inceliyorlar. Kelam Dütçek lisansta da, bir kelam kitabını alıp iç çalışabilir. Yani tamam. Kitap devirdin, İslam düşünce geleneğinde geri planda kalmasının sebepleri. Yani geri planda kaldı diye niye söylüyor? Bu Nisa bulunana kadar, Uleyf tarafından, 70'li yıllarda, 74 herhalde, e, girindim Nisa. E, kütüphanelerde de bir tane nisans var, yani Osmanlı, coğrafyasında, kütüphanelerde çıkmadı, Arap dünyasında çıkmadı, Hint dünyasında çıkmadı, Kutsal e çıkmadı. Dolayısıyla bir görünmüyor. görünüyor. Vardı, yakaladı mı? Tek nüshat niye? Niye yaygınlaşmadı? Buna dair hocanın görüşleri. kitab Tevhid'in sonraki İslam Düşünce Geleneği'nde, hatta Hanefi e Muğaffiriliği gelenek içinde dahi, en hafifini söyleyecek olursak, geri planda kalması dikkat çekicidir. Muhatürdi araştırmacıları buna gerekli olarak genelde kitab-ı tevhidin üslubunun zor olmasını, üzerinde şerh yazmaya ve medreselerde mutlaka kitabı olarak okutulmaya uygun olmamasını gösterirler. Biz bunun bir sebep olduğunu ama en önemli sebep olmadığını düşünüyoruz. Şöyle ki, Muhatürdi'nin metnin zorlukları çevremizde yaptığımız gibi, zamirlerin mercinin belirleme, istiflalcilerdeki eksik kalkaları tamamlamak ve az kullanılan cümle yapılarla yaygın olanlarla açıklamak zoruyla azaltılabilecek zorluklardır. Size göre Kitab-ı Tevhid'in medensel düzlerinde gelip derler kalmasının sebebi sonraki dönem Mahatürde kelamcılarının Kitab-ı Tevhid'in hem kullandığı yöntemden hem de içerdiği görüşlerden ürkmüş olmasıdır. Bak bu cümle yukarıyla ile <gülüyor> ee, Tekrar okuyalım burasını. Yani metinde zorluk var, şu var, bu var. Ama bana göre asıl sebep sonraki dönem Mahatürde kelamcılarının kitap ı Tevhidin hem kullandığı yöntemden kelam yönteminden yani akla, nefes müzûgu yapan yöntemden hem de içerdiği görüşlerden ürkmuş olmasıdır. Arkadaşlar şu görüş bir doktora tezi olarak çalışabilir. Yapılması gereken bir görüş alıp mesela iman görüşünü alıp tüm hanefi mahtûridi bilinen e, o dönemdeki 300-500 yıllık kişilerin görüşlerini müayese etmek gerekiyor. Aynı mı, farklı mı yok mu diye. Mesela bir farkı ben söyleyeyim. E, bu iman tanımında mahtûrid Üzerine ısrarla bastırırlar, iman tasdiktir, iman tasdiktir diye. Ama kendinden sonraki dönemdeki e, hakik dediğimiz, yani hani bir matür diler, özellikle iman tasdik ve ikrardır, tasdik ve itirardır diye söylerler. E, burada matür diye tanım yaparken dikkat ettiği şey, zıttına dönüşmesindeki asgari ölçüdür. Tasdik giderse iman zıttına dönüşür. Ama diğerleri fıkıfçı oldukları için dünyevi uygulamayı dikkat almışlardır. Israrla iman, ikrar ve tasdiktir demişlerdir. Bu konuda mesela matriyel görüşüne ulmamışlardır. Bunun gibi diğer görüşleri de var. Mesela biz sizden öyle bir şey okuduk öğrencilerle sevabı lazım okuduk, sonra nesepi okuduk. Ee, bu sıfatlar sayılırken tekbide tekbine yapılan vurgu matriyelde çok güçlüdür. Nesepiye kadar arada zayıftır. Tekbini çok vurguluyor. Nesepi tekrar vurguluyor. O da mecburen şartlilerle mücadele ettiği için vurguluyor ama. Arada sanki tek bir görüşü unutuldu gibi oluyor. Bunun gibi, mahsulliyenin kaç temel görüşü var, kaçı unutuldu, kaçı devlet diyor? Bir çalışma yapılabilir. Umayra, bir zaman unutulabilir misin? Buna bir bakalım. Mahsulliyenin tamam. temel görüşleriyle sonraki takipçilerinin görüşlerinin mukayesesi diye bunu karşılayıp çalışabiliriz. E, varlık görüşünü alırken bu ilk dönem e, maturidileri diye almıştım ya çok geniş e, oldu gerçi ama e, bir şeyim amacım da buydu hani karşılaştırmak çünkü maturidine sefi arasında fark var sonraki dönem maturidi alimleri arasında da fark var varlık görüşü noktasında e, hatta kavram kullanımı noktasında da bayağı fark var. Aynen. Mesela Sen, dev cisim e, tercih ediyor, saf var mesela. E, ama maturidi ayan ve sıfat diyor. E, gibi böyle farklı kullanımlar var. Var var. Yani bunları çalışıldıkça ortaya bir sistem Hı. çıkmış olacak Evet var. Bilgi konusunda da öneğin, maturidin kendine has bir bilgi tanımı var. Nesebi bilgi tanımlarından eşarınkine en sağlamdır diyor. Maturidininkini aktarıyor mu? eşarınki en sağlamdır diyor. O açıdan İlki bir biri çalışabilir, varlığı sen çalışıyorsun, yani, olumlu bir çalışabilir. Tüm ana başlıklar çalışılmış olsa, mesela İsmail Hocam burada, e, o nübüvveti çalışıyor. İsmail Hocam, duyuyor musun? Efendim hocam. E, Mahatürdi'nin e, savunduğu ama Sabudin'in e, terk ettiği nübüvvetle ilgili bir görüş var mı? Arada bir takım farklılıklar var ama e, Terk ettiği değil de sanki ilave ettiği şeklinde söyleyebiliriz. Ya, ya da önceden yumuşattığı, yumuşattığı, değiştirdiği, hafif ya E tabi farklılıklar var. Bir de e, hani mesela sahabinin çok ilginç şeyi var. E, Hazreti Yusuf'un kardeşleri de peygamberdir diyor. İmam Mahatür'de hiçbir şekilde öyle bir ifade yok. Evet, iyice. başka ne var böyle farklılık olarak? Aslında temel başlıklar itibariyle onu bir ara şey yapabiliriz. Ben size geçen tablo atmıştım ya. Evet, evet. O tablo bitmek üzere. Hocam bittiği zaman tarz. dinleriz. Mesela şunlar tartışmalı konular. İsmet konusunda bir farklılık var mı yok? Yani... Farklılık yok. şey Hatür-i peygamberlerin sıfatları noktasında şehirli olması şartı var. Sabun'u da böyle bir şart yok. Arkadaşlar evet, bu süperdi. Ee, mesela maturidi, peygamberin beş sıfatı diye biz normalde ezberletiyoruz. Maturidi buna şehirli olmak da ekliyor. Süper. Yani köyde yaşayan, oturmasını, kalkmasını bilmeyen birinden kimseye peygamber olmaz gibi bir anlayışı var. Süper. Hmm. Günümüz açısından da şehir kültürünü, bilmeyen, yani şehir kültürünü bilmeyen, kapalı bir medrese, kapalı bir pran ortamında yaşayan kişiden eğitimci olmaz anlamına geliyor. Süper bu. <gülüyor> İsnar Hocam, bittiği zaman dinleriz senden. Teşekkürler. Tamam, yani tablolar bitmek üzere zaten öyle e, de, şey, yani ortalama bir durum var ama ayrıştıkları noktalar da var. Ama sahibini tamam. boyunluğu... otorite olarak, mutlak otorite olarak kabul ediyor. Yani nesefi gibi falan görmezden gelmiyor yani. Tamam inşallah. E, şu okumayı bitirelim, bittiği zaman. Tamam. Yani, i̇man konularından. Umayra varlığa bakıyor, sen ünbüvete bakıyorsun, e, işte Tuğba'ya imam eti vereceğiz. Herkes bir konu almış olur, mütehiz eder, birleştirir inşallah. Şimdi devam edelim. İkinci olarak Kitab-ı dili alışılmamış ölçüde gayri dinidir. Ee, gayri dinidir derken birazdan açacak. Bu hükmümüzün dayandığı gelişçiler şunlardır. Yani dini terminoloji yerine, onun onu kastediyor, bakacağız. Girişteki hamd ile, ile bölümü çok kısa ve çok sadedir. Allah dışında hiç kimse hakkında bir saygı ve övgü ifadesi kullanılmaz. <gülüyor> Allah dışında hiç kimse hakkında bir saygı ve övgü izadesi kullanılmaz. Hocam, bu süper bir, ilginç bir cümle. İki gün önce talim terliye kurulundaydı. Orada metinleri oluşturulurken, e, bu radiyallahu anh gibi diye tüm ifadeler, her sahabeye, her peygamberine falan gelsin mi gelmesin mi diye bir olmuştu. O hamd ile salve eden ders kitaplarında öğrendiler, de, cümleyi okuyalıyorlar. Hz. Adi radiyallahu anh, Hz. Ömer radiyallahu anh demiş ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle çok uzuyor. Nuhatürlüğü bunu bilinçli şekilde yapmışsa tebrik ederim. Hazreti Peygamber'in adının her geçtiği yerde selam selam getirilmez. Bazen getirilir, çoğunla getirilmez. Ayet aktaracağı zaman sadece ilginç kısmı aktarır, hadisleri haber hatta kısa olarak isimlendirir. Hadisleri haber olarak isimlendirmek altını izleyebilirsiniz. Bu kendisinden bir makale çıkacak bir konuşma. Hadis Hadisçilerin şöyle bir anlayışı var. Her rivayete hadis diye bakıyorlar. Hadis rivayetler için daha sonra o zayıfsa, zayıf hadis, uydurmaysa, uydurma hadis diyorlar. Oysa muhasüreye göre veya keramcılara göre heps, bunların hepsi, hepsi rivayetdir. Halef Peygamber e ayetleri ispatlanırsa hadistir. İspatlanmazsa yalan sözdür. Ama hadisçiler Yalan hadis, mevzuu hadis dedikleri için Peygamberimize ailiyeti kabul edip sonra mevzu demek çelişki doğuruyor. O açıdan hadisler haber midir? hadisler Hadis midir? Bu ayrı bir makale konusu olabilir. Hadisleri haber hatta kısa olarak isimlendirir. Rivayetlere hadis demez komodik olarak. Allah ismini bazı bağlamlarda salt Tanrı anlamında kullanır ki bu durum Senevilerin iyilik köklük Tanrı bağlanmanında çok açıktır. Bir daha alıyorum. Tuba bir tarafa not alabilir misin? Ebu hadis anlayışı, e, rivayetler hadis midir? Her hadis e, her rivayet hadis midir? Haber anlayışı bağlamında bir değerlendirme diye Buradan bir makale çıkar. Hocam bir daha tekrarlar mısınız? Her rivayet hadis midir? Maatürdi, her rivayet her rivayeti hadis denir mi? İmam Maturidi'nin e, haber anlayışı. Hadisçilere göre her rivayet hadistir. Tamam. Hatırlayıp her rivayeti her tariki bir hadis sayıyorlar. Toplamda şu kadar hadis diyorlar. Oysa hadis kelamcılara göre Hz. Peygamber'e ayetiyeti ispatlanırsa rivayet hadis denir, ispatlanmaz. İşte, o yalan sözdür. Hadislenir. Kelamcılar burada her tamam. rivayeti hadis dedikleri için kelamcı ile e, hadis anlayışı farklı. Bu ayrı bir makale konusu yapılabilir. E, işte Ankara müslücü tamam. yakın bir zamanda tüm hadislere, zayıf hadislerde iman ederiz demişti ya. O burayla ilgiliydi. Kelamcıya göre zayıf rivayetse, zayıf rivayette bilgileri taşımaz. Ama hadis dediği zaman, hadise de iman edelim diyor. O problem. İki, hmm. Allah ismini bazı bağlamlarda Tanrı anlamında kullandık ki bu durum senevilerin iyilik-kötülük tanrısı bağlamında çok açıktır. Sahabi isimleri geçtiğinde hiçbir saygı ve övgü ifadesi geçmez. Bak bu da güzel. Ee, sahabiye saygısızlık yapmak anlamında değil her yerde sayı ifadesi eklediğin anda mantık-i tutarlı atışı bozuyor. İsmail Hocam, ders kitaplarında eklensin mi eklenmesin mi meselesi var. Haberin olsun. Ee, e, bu, ne bu, karar çıktı onu soracaktım hocam. Şöyle bir karar çıktı hocam. Ben bir proje önerdim. Dedim ki e, bir tüm ders kitaplarına ben e, doktora öğrencilerimle bir ek kurayım dedim. E, oradaki kavramları belirleyelim. E, kavramları kavram olarak öğretelim çocuklara. Ama Arapça karşılığı yazılan, Ama kavram olmayan günlük kelimelerin günlük kelimesini yazalım. Bunun dışındaki e, bu üstünlük ifadelerini de nasıl yapacağımızı bir araştırıp size bir rapor sunalım dedim. Tamam dediler. E, Birevindirmeleri yazısı çıkartırlarsa ekipte sen varsa, istedim meyral var, bizim doktor öğrenciler var. Tamam. Hmm, tamam hocam. Ebu Ebu iki kez ikreder. Ama sadece rahmetullah saygı ve dua ifadesi ekler. Hmm. İlginç bak, Ebu Hanifi iki kez zikredir ama sadece Rahim-i saygı ve dua ifadesi ekler bir İslam felsefesi olarak Farabi ve i̇bn Sina'nın metinlerinin dahi daha dini bir renge sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hakikaten o ilginç. Yani Farabi mesela tamamen dini kavramlar üzerinden gider. i̇bn Sinaya kadar bilmiyorum ama Matur'de de saygı ifadelerinin çok az olması ilginç. Nitekim Topaloğlu Arapça metinde eksik olan bu rengi Türkçe çevresinde telafi etmiştir. Evet, Bekir Hoca'nın böyle bir, Allah rahmet eylesin, ekleme yapıyorsa yukarılarına. Mesela Maturidi'nin bir kavm şöyle demiştir dediği her bağlamı alimler olarak çevirmiştir. Oysa kavim demek biraz hafif alma amacı taşır. Oraya siz alim dediğiniz anda ütkün hale getirmiş oluyorsunuz. Kısaca söyleyecek olursak Maturidi din edebiyatı yapmamıştır. Bu da metnin cazibesini azaltmıştır. Hı. Evet, bu da ilginç. Buradan, buraya kadar benim anladığım şey şu. Cümle, günlük cümle konuşma cümlesi gibi. Yani e, yazı cümlesi değil, konuşma cümlesindeki edatları, kalıpları kullandı. İki, bu saygı ifadelerini azalttı. Bunları yan yana getirdiğimiz anda sanki bir ateistle, deistle, bir Yahudi ile tartışıyor gibi. Saygı ifadesini çıkardı, anlamak yoğunlaştı, odaklandı, konuşuyor, karşısın ikine cevap veriyor gibi yazdığı anlaşılıyor. Bu değerlendirmelerden sonra bir vursa daha işaret ederek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Fethullahüleyhi Bekir Muhammed e, Ağruç'in kitab Tevhid tehdit çerçevesindeki çabaları takdire şayandır. Evet, Allah razı olsun. Ayrıca bunlar arasında Bekir Toporoğlu'nun kitab-ı tehdit çevresinin ayrı bir önemi olduğu aşikardır. Bu çevirden istifade ettiğimi hakçı ha nasıl gereği itiraf etmeliyim. Bunun bir arka planı var. Yani Bekir Toporoğlu hocanın çevresinin niye böyle e, saygıyı hak ettiğine dair Bekir Topoloğlu Hoca yıllarca, yüksekliği ve doktora derslerinde cümle cümle arasından okutmuş arkadaşlar. Cümle cümle tercüme etmişler. E, 9-10 belki daha fazla öğrencileriyle okuyup tercüme ettikten sonra en son metne dönüştürmüşler. O açıdan e, ben okuyup çevireyim e, diye ticari bir çeviri değil. E, bu yüzden bu Bekir Topoloğlu Hoca ile tanışmamış olsam dahi kendisini, kendini onun öğrenci sayısını söyle söylemeliyim. Evet Allah razı olsun. Allah'tan niyazımızın bu çevrenin inanmağı gördüğünün düşüncelerinin bizzat kendi sözlerinden anlamaya katkıda bulunmasıdır. Bir öğrencinin, bir araştırmacının ya da herhangi bir okurun bu metni anlaşılır bulması, ayrıca metni anlamak ve anlaşılır kılmak için çok çaba sarf ettiğimizin farkında olması bizim için en büyük kaynağıdır. Unutturmayın, bitirdiğimiz anda bir değerlendirme yazalım kitapla ilgili. Yani bu çeviriyle ilgili bir yazıp yayınlayalım. Okurken... Hocam bir dakika, evet, ben okurken gözümüzden kaçarsa, imna hatası varsa, e, gözümüze çarpan yanlış bir cümle düşmesi varsa, da not alalım, kitap değerlendirmesine ekleriz. Evet, burada. E, hocam burada e, hani yıllarca esare okutuldu, Maturidinin hak yendi diye yukarıda hani bahsettiği o iki madde var ya. Evet. Ben aslında bir sebebi olarak da şunun olduğunu düşünüyorum, hani esare ile kıyaslaması yaptığımızda e, bunun hem e, gerçekten avantajları vardı ama zaaf da barındırıyordu bence içinde. Eşari e, bulunduğu coğrafyadan dolayı e, şeyin nasıl dedim, kelam tartışmaların çok aktif e, ve e, çatışmalı olduğu bir yerdeydi. E, Maturi'de böyle bir coğrafyada değildi ya. Hem kafa karışıklığına sebebiyet vermeden, sakince oturup bütün meseleleri sistematik bir şekilde ele alabilmiştir. Bu avantajı bence hani o coğrafyadan uzak bulunmasın, herhangi bir müdahaleye ve kargışa kargaşaya e, nesne olmadan kendi içerisinde sakince düşünüp yazılmış bir metin olarak düşünüyorum bir taraftan. Bir taraftan da böyle bir ka e, kargaşa ve sürekli eleştiri ortamına girmediği için e, temas ettiği meselelerin derinliği açısından eşeriye kadar sanki derine inmemiş gibi görüyorum. Biraz daha kendi müdafaa şeyin cephesinde kalmış. Biraz önce bahsettiğiniz gibi. Muhtizli olmakla itham edildiğinden. E, bir şöyle bir şey var. Ee, bir şey devlet testi alırsa yaygınlanır ve popülaritesi artar. Devlet desteği alması ve popülaritesinin artmış olması onun çok etkili olduğu anlamına gelmeyebilir. Hı hı. Ee, şimdi şöyle, eşarelik Tamam nizami medreselerinde e, batiniylere karşı bir silah olarak kullanılıyor. Medrese kuruluyor, oradan çıkan kişiler e, Şia dâhilleriyle mücadele edecek şekilde, batiniyi önlemeyecek şekilde mücadele ediyorlar. Devlet desteği alıyorlar. Matürbiler Siyasetten uzak durmayı tercih etmişler. Siz devlette maaş alırsanız devletin emri altına girersiniz. Devletin giderciğinin emri altına girerseniz akademik bağımsızlığınızı kaybedersiniz. Bunu dikkat etmişler ve girmemeye çalışmışlar. Sebebi bu yani. Hı, düşünün, günümüz şöyle mesela günümüzü düşünün. Günümüzde e, biz şu an devletten maaş alıyoruz. E, Diyanet veya ilahiyettekiler tam bağımsız olmadığımız için yapmamız gereken... Tepki ortaya koymamız gereken yerde de koyamadığımız durumlar oluyor. Ee, ama bağımsız olmak daha objektif olarak konuşmaya sebep olabiliyor. O açıdan matriylinin e, siyasetle, devletle içe olmaması daha e, saf kalmasına sağlamış olabilir. O açıdan bizim için bir hmm. şans. Tamam yani Devletle, siyasetle yan yana olmak yıpratıcı da oluyor. Şu an imam düşünün. Hmm. O kadar siyasetle iççe olmasaydı Bağımsız bir fenlisiz gibi dursaydı daha etkin olabilir miydi? Bence olabilirdi. Siyasetle karıştıkça zayıf diyor. Anlatabiliyor muyum? O açıdan e, bilinçli bir tercih bence. Yani belli kişilerin e, devlete, siyasetten dışarıda kalması bilinçli bir tercih. Şöyle söyleyeyim, mesela Türkiye'de düşünün çok güçlü profesörlerimiz vardı. Bunlar bakan oldular, Türkiye'de bakan e, veya Diyanet İşleri Başkanı oldular. Görevden ayrıldıktan sonra etkileri yüzde azaldı. Saygınlıkları yüzde elli azaldı. Siyaset böyle bir şey. O yüzden Eşariler bunu tercih etmişler, devletle beraber yürümüşler ama maturciler genelde bunu tercih etmemişler. Bu da tercih meselesi. Günümüze da aynı şey. Tamam mı? Devam edelim istersen. E, bitirelim okuyalım. Hı -hı. Aslında <gülüyor> eserin tercüme edilmesini önemli bir proje olarak gören KTB Yayın ve benimle aynı heyecanı paylaşan dizi editörü Sayın Usturkenç'e ve eserin ortaya çıkmasında emeği geçen Yayın Evi'nin diğer çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca mektubu başından sonra dikkatli okuyar ve diğer gözlem ve eleştirileriyle çeviri katkıda bulunan Sayın Abdus Samet Sarıkaya ve Doktora Öğrencisi Nil Mazada teşekkür ederim Son olarak Cenabı Allah'tan bu eseri ortaya çıkmasında katkı olan herkese cari olarak kabul edilmesini ızn ederim. Ondan geldik ona döneceğiz. Dikkat ederseniz arkadaşlar bir pay hocamız bitirirken ondan geldik ona da döneceğiz diye başladı. Başlarken de bu işleri bilen biri olarak felsefeci olduğu halde tam bir e, kelamcı veya fıkıçı gibi başladı. Övgü gökleri ve yara, yaratan, o ikisini kendisinden birbirine delalet eden açık bir dilde ayetler kılan Allah'a dair, selam diye başladı. Şunu bilerek yazdı. Yani maturucu diye tür şeyler çok kullanmamış. Onu bilerek bildiği halde hoca e, bununla başladı, bununla bitirdi. Bu da hocanın bir <gülüyor> Şimdi şurada bir e, sayfa 11, şu daha virgül işaretleyebilirsiniz. Bu virgül hata olmaması gerekiyor. Başka gözünüze e, bir şey var mı? Bu hatalı yazılan kelime imni hatası, bir şey yok mı başka? <gülüyor> yok, benim görüşüme, yani kitabımızda çizebilirsiniz. En son kitap incelemesi yazarken kullanırız. Şurada bir kayma var demiştim, Arapçalarda. Bunları bunlar söyleyebiliriz. <gülüyor> Devam edelim. Şimdi bir cümle, bir yer okuyalım. Yani çevirden bir yer okuyalım. Saat kaç oldu? 22. Önce söz okuyup bırakalım. Ön söz. <gülüyor> Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu, bu kısımlar mağdur dünya ziyerler. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Övgü, başkalarına övmede. Kullanılan her özgünün gerçekte kendisine döndüğü Allah'a aittir. O nimetlerine elhamdülillah cümlesinin karşılığı, o nimetlerine karşılık gelen, onları artırmasına denk gelen ve rızasına ulaşan bir övgüye layıktır. Bir ee, kenara not alabilirsiniz. Kelam kitaplarındaki dua cümlelerinin kelami konular bağlamında anlaşılması diye bir makale yazılabilir. Kelamcıların kiram eserlerindeki bu dua ünlülerinin kelam konularıyla bağlantılı anlaşılması diye Nüşra'yı bir kader bağlamında okuyarak geçelim bak. Övgü başkalarını övmede kullanılan her övgünün gerçekte kendisine döndüğü Allah'a aittir. O nimetlerine karşılık gelen, onları artırmasına denk gelen ve rızasına ulaşan bir övgüye layıktır. Sıfatlar ondan kendisiyle peygamberliğin sona erdiği Hazreti Muhammed'e diğer peygamber kardeşlerine ve bütün dostlarına salat etmesini dileriz. Türk ona sığınır. Bizi yüceltecek söz ve amellerle ona yöneliriz. Bizi yüceltecek söz ve amellerle ona yöneliriz. Demek ki bak, söz ve amel bizi yüceltiyormuş. İmanı artırmaz ama bir bütün olarak Müslümanı artırır ve azaltır. Dikkatinizi çekinme. Bizi yüceltecek söz ve amellerle ona yöneliriz. Bizi yüceltiyor. Bir birey olarak kişiyi yüceltiyor ve artırıyor. İman olarak artıp Doğru dini inancın bilgisine gelenek ve delilin doğru dini inancın bilgisine gelenek ve delilin birlikte götürecek. Doğru dini inanç, hat inancı gelenek ve delilin birlikte götüreceği Bir gelenek, iki delil. Şeyh Ebu Masur, Allah ona rahmet eylesin, şöyle demişti. Şimdi insanların farklı dinin inançlara sahip olduğuna, bu farklılığa rağmen dinle ilgili şu ortak tavrı sergilediklerine şahit oluyoruz. İnsanların farklı dinin inançlara sahip olduğuna, bu farklılığa rağmen dinle ilgili şu ortak tavrı sergilediklerine şahit oluyoruz. Bunun kenarına gözlem yazabilirsiniz. Bu gözlemsel bir bilgi. gözlem yapıyoruz. İnsanlar farklı dini inançlara sahipler. Bu farklılığa rağmen dinle ilgili ortak bir tavır sergiliyorlar. Yani herkes sadece kendi dini inancının doğru, başkalarının dini inancının yanlış olduğunu düşünür. O yüzden bir geleneğe sahip olmadı herkes müttefiktir yani Yahudi Yahudi gelenine sahip Hindu Hindu gelenine sahip Müslüman Müslüman gelenek içinde hepsi kendi dini inancının doğru başkalarının yanlış olduğunu düşünür herkes kendi geleninde müttefiktir Şu halde salt gelenek sahibi olmak sahibine haklı kılmaz salt bir dinin gelenek içinde yaşamış olmak sahibine haklı kılmaz Zira bir başka gelenek mensubu tam aksi bir dinin inanca sahip olabilir. Çünkü bir geleneğin bir başka gelenekten farkı tabiilerinin çokluğu veya azlığıdır. Mesela Hristiyanlar şu kadar, Müslümanlar bu kadar, Yezidiler bu kadar, Yahudiler şu kadar veya Polisler bu kadar. Hepsinin geleneği var, aralardaki fark sadece azlık veya çokluk. Şu var ki böylesi geleneklerden birinin kendisine dayandığı bir zat iddialarını doğrulayan bir akli delile ve insaf sahibi kimseleri kendisinin doğruyu bulduğunu kabul etmeye zorlayan bir gürhara sahip olursa durum farklı bir mahiyet kazanır. İki kelimenin adını size veririz. Bunlardan biri akli delili varsa bir de bir gürhara sahipse. Yani bu da değil. Akli deli farklı güçlü olabilir, zayıf akli güçlü olabilir. Dürhan dediğimiz en güçlü, en üst mertebede akli deli. Akli deli olabilir veya dürhana sahip olabilirse durum değişebilir. Dolayısıyla bu zat hakkında yaptığı araştırması gereği din korusundaki mercii ve dayanağı bu zat olan kimse doğru yoldadır. Ve herkesin doğruyu o kimsenin din olarak gerimsediği şeyde bulması gerekir. Sanki bu kimsenin din olarak birimsediği inanç, doğruluğunun delilleri ve hakkın kendisine şehadeti ile birlikte başka herkese de kuşatır. Çünkü başkaları da onun ulaştığı delillere ulaşsa, o deliller onları da aynı hakikati kabul etmeye mevcut edecektir. Yani akdi delil olsa, mürahana sahip olsa o kişi mutmain olur. Çünkü başkaları da aynı delilleri da aynı delilleri kullansalar, onlar da aynı şeyi hakikate mevcut edecek. Bu deliller bahsettiğimiz kimse için artık ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla benzer derinlerin onunkine zıt bir dini inanıza sahip başka kimseler için zuhur etmesi mümkün değildir. Zira bu takdirde birinci kimsenin delilleri galip geldikler de ve başkalarının şüphelerinin sebeplerinin temelsiz olduğu ortaya çıktıktan sonra aklın delillerin Çelişmesi gerekir ki, bu da imkansızdır. kuvvet ancak Allah'tan gelir. İşte burada özüne söyledi, gözlem yaptı. Gözlemsel olarak dedi ki, e, farklı gelenekler var, Yahudi gelenekler, gelenek, Hristiyan gelenekler, Budist geleneği, olaya sadece gelenek açısından bakarsanız her gelenek kendi doğru olduğunu söyler. Dolayısıyla sadece gelenek yetmez dedi, bir de akli derin olması gerekir. Akli derin bürhan seviyesindeyse, akli derin var ve bürhan seviyesindeyse o kişi kendisinin akli deriyle bildiğini düşünür. Başkaları da bu deliyle ulaşırsa onlar da hakka ulaşmış olur. Başkasında aynı derecede bir akli delil olmasının da düşünmez. Çünkü aynı konuda iki zıt şekilde akli delil olması akli denetli olmayacağı için kimdeki akli delil düştüyse o hak olur. Karşısındaki de bunun zıttı olur. Deli. Hocam, baş kısmında evet. da sanki taklidi iman sahibi olanların günahkar olduğu meselesine de atıfta bulunuyor gibi. Yani gelenekten dolayı e, sırf haklı e, olmadığımız durumu bir kişinin e, sorgulamadan Müslüman olmasında bir Hristiyan'dan geleneğini sorgulamaması açısından farklı olmadığını söylüyor. İşte burası e, Kitab-ı Tevhid, yani Bekir Topolol Hoca'nın çevresinde taklit diye çeviriyor. Bak hmm. şu, hmm. bunu bir tarafa not da alabiliriz. E, hoca burayı gelenek diye çeviriyor. Hmm. Yani şeyde e, Bekir Topolol hocada taklit diye çeviriyor. Fark ne? Part şu, gelenek dediğimiz için sadece görüp hareket etmek değildir. Yıllardır, asırlardır kökleşmiş bir uygulamadır gelenek. O açıdan hmm. Yahudi, Yahudi geleneği, İslam geleneği, Hristiyan geleneği, Budist geleneği diye yerleşmiş gelenekler var. E, taklit dediğin şey biraz da hafif kalıyor yani. Gördü, benzerini yaptığı gibi biraz daha yüzeysel kalıyor. Gelenek gelmesi daha doğru. Hoca diyor ki sadece gelenek yetmez. Yani bir geleneğin parçası olarak geleneğini savunmak yetmez. Yani Müslümanın Müslüman geleneği var, biz hakkız demek yetmez diyor. akli delille bürhanla bu geleneği ispatlayabilmen gerekir. Öyle akli delille, bürhanla bunu ispatlayacaksın ki başkası aynı güçte bir akli delil getiremeyecek. O zaman bunu kim yapıyorsa o hak olmuş oluyor. Dolayısıyla buradaki taklit kötüdür, gelenek kötüdür diye bir ifade yok burada. Herkesin geleneği var. Kim akli delille bunu temellendiriyorsa o gelenek e, aklidir. Temellendiremeyen akli değildir diyor. Tamam. tamam. Bu taklit diye anlayanlar şöyle, taklit kötüdür, taklit kötüdür, burada taklit kötüdür diye bir şey yok fark Gelenek var, kabul et etme gelenek var. Kim geleneğini akli delille temellendiriyorsa o haktır, ayakta kalır. Temellendiremeyen akli olarak e, geride kalır diyor. Buradan çıkan bu. Bunun günümüzde yansıması ne? Sadece Müslümanım demek yetmeyecek. Müslümanlar her davranışını akli olarak temellendirmemiz gerekecek. Hı hı. Hümeyre, şimdi, e, bir dakika ben de varsa buradan açayım. Aynı yere farkını görelim. Öyle yapalım. Diğer konuya geçmeyelim. E, şeyden Okuyup bitirelim. Zekil Hoca, Hoca'nın tercümesinden okuyup bitirelim. Bilgisayardan açayım işte. Aradaki farkı da görmüş olalım. Hakkıya diğer yerden devam ederiz. Burası Bekir Hoca'nın tercümesinde daha böyle taklidi mana vesaire. burada aynen, aynen, aynen. Ama Tahir Hoca'nın çevresi çok daha... Yani, aynen, aynen, yani. aynen. Ee, şöyle yapalım. Ben ekrana yazacağım size. Bilgisayar, numara <gülüyor> sende var bilgisayarda. Bende var da Bekir Topalı Hoca'nın çevresi. Şu an bulmam gerekir. Benim de sanırım bulunmam gerekiyor. Hemen Bilmiyorum. kısa bir dondurabilirsem. Buldum arkadaşlar buldum. Ben yazacağım size. Bir dakika. Bunu kapatayım. Bunu kapatayım. Diğer taraftan açayım. Şimdi Aradaki. <gülüyor> Geldi mi arkadaşlar? Evet hocam. Şimdi aynı yere okuyalım. İçerim haftaya diğer yerden devam ederiz. Gene gerekiyorsa bakarız kitabı diğer çeviriye. Şimdi kitap tevhidin Arapçasını çevirmiş mi diye bakmıştık. Bakalım. Türkçe karşılığını yazmış mı? E, bu İngilizce yazan kitapları da görürsünüz. Arapça kitap adını köşeli parantez içinde mutlaka İngilizce anlamını yazıyorlar. Direkt Arapçasını bırakmıyorlar. Güzel bir uygulama. Gelelim aynı yere. Bakalım. Burada nasıl tercih edilmiş. Evet. Rahman ve Rahim onun Allah'ın adıyla. olsun o Allah ki başkasına yapılan bütün hamdler gerçekte ona dönmektedir. Nimetlerine denk gelen, onları arttırmasını sağlayan ve rızasına ulaşabilen bir hamd ile kendisiyle Risale'den sonra evdirildiği zata, peygamber arkadaşlarına ve onun bütün dostlarına rahmet kılmasını diler, bizi hatalardan korumasını, Risale'de söz ve davranışı etmesini niyaz ederiz. Bak burası bile farklı. <gülüyor> E, dini derinle dayanarak bilmenin gerekliliği. Yunan Ebu Masur Rahimahullah şöyle dedi. İnsanların mezheplere ve dinlere bağlanma hususunda farklı tutumlar sergilediklerini din benimsemekle ayrılığa düştükleri halde herkesin kendisinin tuttuğu yolun hak, diğerinin ise batılık olduğu noktasında ittifak ettiğini görmekteyiz. Şimdi mezhebi gelenek olarak e, biraz daha geniş düşünmüş. Ya da taklit gelecek, onun da gelenek olarak biraz da geniş düşünmüş hoca. Herkesin kendisine tuttuğu yolun hak, diğerinin ise batıl olduğu noktasında ittifak ettiğini görmekteyiz. Ayrıca onların tamamı yollarından yürünmesi gereken geçmiş büyüklerinin bulunduğunu da ittirakta kabul ederler. Bu realite karşısında kör körüne başkasına uymanın taklit sahibinin mağdur görülemeyeceği hareketlerden biri olduğunu kanıtlamaktadır. Arkadaşlar buradaki... Körü körüne başkasına uymak diye tercüme edilen bir, iki, üç, dört taklit kelimesini körü körüne başkasına uyma diye dört kelimeyle tercüme etmesi bir problem. Şimdi buradaki Hanefi Maturidi anlayışa göre taklit kelimesi her yerde körü körüne başkasına uyma anlamına gelmez. Mesela peygamberlere taklit ederiz, körü körüne uyma anlamına gelmez. E, tabiini taklit ederiz körü körüne uyma anlamına gelmez veya bir alim'i taklit ederiz, körü körüne başkasına uyma anlamına gelmez. Her taklit kelimesinin geçtiği yere körü körüne taklit yazmak, kanefi mağdur inancı açısından problemli. Bilal sistem açısından problemli. Ama burada mesela böyle yazılır. Bu reaite karşısında körü körüne başkasına uymanın, sahibinin mazur görülmeyeceği hareketlerden biri olduğunu kanıtlamaktadır. Çünkü kendisi gibi bir diğer de tam aksi bir kanaati benimsebilmektedir. Burada göze çarıpacak farklılık sadece benimseyen grupların sayısının fazla olabilmesidir. Şu var ki inanç ve terakkinin kaynağı oluşturan kişi, iddiasının doğruluğunu kanıtlayan ve akla hitap eden karşı durulmaz bir deriyle sahip bulunuyor, inatçı olmayanları haklılığını kabule mecbur eden bir duran sunuyor, İşte durum değişir. Bu sebeple inin irdelenmesi gerekli bulunan, suslarında, kimin mercii buzağı, peygamber ise o hak yoldadır. Aslında herkes buzağıdan birimsediği din çerçevesinde hakkı arayıp tanımak mevcudiyetindedir. Bir bakıma doğruluğunu kanıtlayan delillerin mevcudiyeti ve hakkın kendi lehini etmesi sebebiyle buzağıdan birimsediği din diye bütün din saliflerinin din almış durumdadır. Herkesin zatın birimsediği dinin çerçevesinde hakkı arayıp bulmak mevcudiyetindedir. Bir bakıma... Doğruluğunu kanıtlayan derinlerin mevcudiyeti ve hakkın kendi lehine şahit etmesi sebebiyle, bu da delile vurgu yapıyor, bu deriller sebebiyle bu zatın denetlediği diğer bütün din saadetlerini inhisarına almış durumdadır. Zira bunlardan her birinin ortaya koyabileceği haklılık, derillerinin nihai amacı delillere ulaşabildiği takdirde, akıllara, bunlara, delimseye mevgul etmekten ibarettir. İşte söz edilen deliller zikrettiğim zaten gerçekleşmiştir. Artık bu tür delillerin vahis konusu zaten dini açıdan zıttı olan bilimde gözükmesi mümkün değildir. Yani o kişi akli delillerle bürhan seviyesinde kanıtladı, onun zıttında aynı konuda bürhan seviyesinde delil olması mümkün değildir. Çünkü bu takdirde aklın hücretleri tenekuza düşer. Hem de peygamberin kesin delillerinin, konuyu tam olarak aydınlatması ve başkalarından delil diye ileri sürdüğü fikirlerin yalgırızlı sözlerden ibaret olduğu ortaya koymasından sonra bütün güç ve kuvvet Allah'a aittir. Şimdi dikkat ederseniz diğer taraf daha anlaşılır. Ee, müsait olmaya çıkabilir. Ben şöyle ee, bir daha okuyacağım. Sonra katıdım. Şeyh Ebu Masul, Allah Allah rahmet etsin şöyle demiştir. Şimdi insanların farklı dini inançlara sahip olduğuna, bu farklılığa rağmen dinle ilgili şu ortak tavrı sergilediklerine şahit oluyoruz. Herkes sadece kendi dini inancından doğru, başkalarının dini inancından yanlış olduğunu düşünür. Oysa bir geleneğe sahip olmadan herkes müttefiktir. Burada bir geleneğe sahip olmaktır. Yani taklit kirmesini böyle çevirmişti. Herkes Herkeste bu vardır. Bir geleneğe sahiptir. Bu halde gelenek sahibi olmak veya salk taklit etmek anne babayı toplumunu sahibine haklı kılmaz. Zira bir başka gelenek mensubu tam aksi bir dini inanca sahibi olabilir. Çünkü bir geleneğin bir başka gelenekten farkı tabiilerinin çokluğu veya azlığıdır. Şu var ki böylesi geleneklerden birinin kendisine dayandığı bir zahit iddialarını şu var ki, böylesi geleneklerden birinin kendisine dayandığı bir zat. Burada parantez içinde Hz. Muhammed diyebilirsiniz. Yahudilik diyelim, işte Hz. Muhammed, Hristiyanlık, Hadefi İsa, Budizm, işte Buda. O dayandığı zat kimse, iddialarını doğrulayan bir akli ve insaf sahibi kimseleri kendisinin doğruluğunu bulduğunu kabul etmeye zorlayan bir dürhana sahip olursa, akli delile bir de İnsaf sahibi kimse olacak, o insaf sahibi kimseleri doğru bulduğunu kabul etmeye zorlayan bir bürhana kuvvetli bir akli, bir delile sahipse, durum farklı bir mahiyet kazanır. Burada insaf sahibinin altını çizmekte fayda var. Bu şu anlama geliyor, siz ne kadar güçlü akli, deliliniz olursa olsun, karşıdaki muhatap insaf sahibi değilse e, hayır diyebilir. Başka sebepten dolayı, psikolojik sebepten dolayı hayır diyebilir. Buna en iyi örnek Ebu Talib imanı meselesi. Peygamberimizin herkesten iyi tanıdığı halde inanmıyor. Burada psikolojik sebepler devreye giriyor. O yüzden insaf sahibinin altını çizmek önemli. Delil ne kadar güçlü olursa olsun, gülhan seviyesinde bile olursa, insaf sahibi değilse o kişi dinlemez. Eğer insaf sahibi ise, gülhan sahi, seviyesindeki delilik varsa, Durum farklı bir mahiyet kazanır. Dolayısıyla buza hakkında yaptığı araştırması gereği, o kişi, instap sahip kişi, o saat örneğin hadisim olan hakkında yaptığı araştırması gereği din konusundaki merci ile ve dayanağı buzaat olan kimseye doğru yoldadır ve herkesin doğruyu o din kimsenin din olarak deninceği şeyde bulması gerekir. Sanki bu kimsenin din olarak deninceği inanç doğruluğunun delilleri ve hakkın kendisine şehadeti ile birlikte Başka herkesi de kuşatır. Çünkü başkaları da onun ulaştığı delillere ulaşsa o delilleri onları da aynı hakikate kabul etmeye mecbur edecektir. Bu deliller bahsettiğimiz kimse için artık ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla benzer delillerin onunkine zıt bir dini inerde sahip başka kimseler için doğur etmesi mümkün değildir. Gürhan Söylesi'nde deklerimi var, geleneği vardır. Ürhan seviyesinde deliliği de var. Aynı konuda başkasında, aynı ürhan seviyesinde akli delilin olması mümkün değildir. Zira bu takdirde birinci kimsenin delilleri galip delikleyen ve başkalarınki şüphelerin sebeplerinin analiz olduğu ortaya çıktıktan sonra aklın delillerinin çelişmesi gerekir ki bu da imtihazsızdır, kuvvet ancak Allah'tandır. Şimdi burada kapatalım. Şöyle...